Merhaba arkadaşlar, 10 Mayıs İstanbul Yarış Programı ile bir aradayız. Valla ben şablon oluşturken keyif aldım. İnşallah yarın izlerken de keyif alırız diyorum. Ve lafı uzatmadan hemen birinci koştan itibaren başlayalım. İki koştan notlarım var. Onları ara yani yarışlar yorumlarken geldiğinde yorumlayacağım. Daha sonra birkaç kelime de TCK'ye ya saplama yapacağız arkadaşlar. Belki birkaç jokeyi de saplarız yine. Şimdi hemen birinci koşudan itibaren başlayalım biz. 3 yaş taraflar made 1200 e, sentetik yarışta. Valla arkadaşlar burada normalde 2 at çıkıyor ama ben e, bu aralar çok formda olan e, bir aprant var. Sadık Altay. Ben bu atı biliyorsunuz geçen e, şimdi söyleyeceğim sonunda vereceğim belki ama e, iyi koşacaktır dedim. Valla orada verdim. Peşini bırakmayacağım ben. Sürpriz de onu da vereceğim. Tabi doğal olarak e, burada ilk atımız yani Mehmet Kaya, Tolga Yıldız, al birini vurut ekine yani ikisi de birbirinden beter bence. Bence ikisi de jokey değil. Aslında iyi bir aprant olsa hani 2 numara yani Sadık Alta 2 numaraya binmiş olsaydı ben 2 numara kerpişliği tek atacaktım ama maalesef tövbelerimi bu bu, bu yarış için bozmayacağım. 2 e, de hani kaçıp bitirebilir, bir de gelebilir ama e, çok büyük e, çok iyi bir sprint atarsa 6 da kazanabilir. Yani burada 3 ata ayıramayacağım ben. 2 numara Kerpiçli, 1 numara Cidalı Kenan ve son olarak balama Hanım diyeceğim ben. 1. koştaki sıralamam 2, 1 ve 6 şeklinde. 2. koşuya geldik. 4 ve yukarı İngilizler Handicap 16, 2000 Sentetik. Şimdi arkadaşlar ben yaptığım kurgularda yarın için bir değişiklik yapacağım. Eğer başarılı olursam bundan sonra yani programa bakıp da tabii farklı bir şablon oluşturmaya çalışacağım. Şimdi biz e, Ankara'yı yorumlarken e, emin olun orada 13 çok geri verdim ama hata yaptım. E, neden hata yaptım? Mesafe bana göre e, biraz ters olduğu için geri plan ettim. Güvenemedim. Aslında atın hani orijini falan e, çok iyi, huzuruna çok daha iyi gidecektir. O atın peşine bırakmayacağız. E, kim o? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Yani, Tonight Gamer Söylemiştim hani burada e, sürpriz olacaksa o yapar diye, dirençlik alırsa yarışı bitirir diye yani viraja döndükten sonra ama e, zaten direk kafaya aldı diyebiliriz. E, yani e, şimdi bu ikinci koşuda şöyle bir şey yapacağım. Eğer ki burada çok öne çıkan bir at yoksa ben burada e, daha önceki yarışlarına e, ve orijinine güvendiğim atı tek atacağım hiç korkmayacağım. Çünkü bu iş dediğim gibi korkak e, insanların e, bulabileceği bir oyun değil. Böyle çok hani e, çok farklı farklı yarışın içerisinde şeyler oluyor. O yüzden biraz böyle şanslı olmak lazım. Yani biz burada Tonight Gamer'la belki Heart of Mine gene hani söylemiştim yani Erzen Çankaya'bını bildiğin. Yani şimdi bir şey demek istemiyorum. Hem ne sizin moralinizi bo bozayım ne kendi moralim, moralimi bozayım. Yani onun üzerine iyi bir jokey olsaydı ben onunla ikili oynamıştım arkadaşlar 513. 12'yi ben çok uzun ara verdi diye hiç kupona e, yazmadım. Çünkü aracıların ata bu mesela ilk defa koşmuş olsa mesela sıfır olsaydı daha önce hiç koşu görmemiş olsaydı direkt zaten aracıların atıyla Tonight Gamer'a e, ikiliyi basmıştık. Çok da güzel ikili vermişti. Ki büyük ihtimalle 13 kafada oynardım ben hani ikililerde daha ters oynuyorum ben. Evet bu e, hatırlatmayı yaptıktan sonra bundan sonra yani fark etmez biz orijinine ve mesafeyi yapacağına inandığımız zatı çok böyle hani birbirini istikrarsız hani hatların yanında tek atıp geçeceğiz. Hiç keyiflik yönünden devam edeceğiz biz. Çünkü biz bu altılı iş işini hani mesela ne kadar ciddiye alırsak o kadar hani biraz böyle sanki sıkıntı oluyor. Çok uzattım lafı. Ben ikinci koşta bu mesafede sprinter yapısıyla ve akın sözlerinde bilmesiyle 5 numara Passion dim dimdirekt tek veriyorum arkadaşlar. Hiç at yanına at önermiyorum. Üçüncü koşuya geldik. 3 yaşlı İngilizler şartlı 4300 sentetik. Buyur yani. Tövbe estağfurullah. Yani gene Mehmet Kaya. Hani atmayacağız dedik ama nasıl bu atı tek atmayacaksın. 2 e, numara My Pretty Girl. E, arkadaşlar mecburen gene bir tövbemizi bozacağız. 2 numara My Pretty Girl'ün yanına herhalde... At yazmak bilmiyorum ya. Yanlış olur yani arkadaşlar. Mecbur banko atlıyorum Ona dimdirek demiyorum. Mehmet Goy olduğu için, olduğu için üzerinde iki numaraya ee, banko diyeceğim. Zaten bu grubun çok çok üstünde bir at. İki numara my pretty girl banko tek arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldik. Dört ve yukarı İngilizce'den şartlı dört. 1400 için işte. Valla burada şimdi ilk baktığım zaman hani böyle iki at arasında gözüküyor ama ben burada sürpriz edeceğim arkadaşlar. Valla çok sürpriz bir hatla gene başlayacağım. Şimdi bu hatların e, baktığımız zaman yani çok büyük kilo avantajı var. Ve ben bu orijine şimdi çok fena koşacağına inanıyorum. İnşallah hani e, handikapına aldanmayın. Akın Sözen böyle bu yarışı almak istesin. Gerçekten çok iyi yerlerde bitirebilir. E, çok geri takip ediyor. İnşallah öyle takip etmez. Benim arkadaşlar ya e, yavrusu olması sebebiyle 7 numara kop daha ilk atım. Ee, daha sonra 1 numara Polpo O da mecbur yazılacak Vallahi hiç at ayırmayacağız ee, Mecbur 4 at yazacağız Daha sonra e, sihirbazımızla da. 3 numara Subutay Ve son olarak Vallahi bir at var 6 e, yaşında e, son yarışına istinaden Valla gelmesi belki çok kolay olmayacak Ama gelirse olay olacak arkadaşlar 6 numara Wolf Polat diyeceğim ben 4. koştaki sıralamın 7-1-3 ve 6 şeklinde Beşinci koşuya geldik. Burada, burada şimdi 3 yaşlı İngilizler handikafını aldı. 1400 centydik yerleşti. Valla arkadaşlar kusura bakmayın. Şablonun otururken neredeyse bu sandalyeden aşağı düşüyordum. Ya arkada 2 numara Castellano diye bir at var. <gülüyor> yani takılarını görünce Halis Karataş dedim yani bu kadar takıyı ne yapacakmış bunları alana kadar valla bence kılıç kalkanını alsaymış daha iyi. Yani Dilbağ start'a kadar e, kulaklık SK dış start yani ne var ne yok kuşanmış. Yarışlarını böyle e, tabi izleyince yani müthiş bir böyle hızlanma e, yani çok çabuk bir ivmelenmesi var. Yani sabırlı gibi yani hani bir anda böyle hemen e, çok acayip derecede vites yükseltiyor. Şimdi gruba baktığımız zaman birbirine bence bu atların hepsi belki bir tanesi hariç ama e, hepsi birbirini geçebilecek seviyede. Şimdi Castellano yaz. Gold keşi yazma olmaz. Tatanga, biz biliyorsunuz ben matı İzmir Çiminde e, çok önde vermiştim. Yanılmıyorsam iki at vermiştim. Orada dördüncü olmuştu. Yani gene o Mustafa Çiçek, yani bildiğin yani değişik bir çocuk. Yani gerçekten Hani kan uyuşmaz da olur ya. Tam öyle bir şey. Yani tek atıyorsun gelmiyor, atmıyorsun geliyor. Böyle enteresan. Şimdi Tatanga'yı yaz, e, gidip Vedatla bir şey nasıl yazmayacağım? Wizardman. E, onu yazıyorsun. Bu sefer ee, yani şoanist var. Rafi Boy ben o attı yani çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu kadar atı yazdığın zaman bu sefer ayan kurşun var. Yani kısacası sözün özü. Ben buraya arkadaşlar kahvemi aldıktan sonra yani haş yapacağım. Kahvemi alacağım. Keyifle seyredeceğim. Hiç at ayırmayacağım. Beşinci koşuyu size teslim ediyorum. Ben de beşinci koşu. Hepsi arkadaşlar. Altıncı koşuya geldik. Dört yaşta araplar. Grup üç yarışta. Şimdi doğal olarak buraya baktığımız zaman <gülüyor> Yani Sarafim yazını yanına nasıl yazacağız? Tabii ki doğal olarak yazmayacağız ama velakin benim e, bu kurgumda e, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yani belki e, bu gruba güç yetirmesi mümkün mü değil mi? Ben yarın izledikten sonra bakacağım. Hani e, üzerinde de ayhan kurşun var. Ya bugün Ankara'da tek atık yani bilin patates çoğalı gibi adam yani nasıl o yarışı veriyorsun yani? Gerçekçe, gerçekten çok enteresan. Tamam belki onu kızıyoruz ama e, at sahibine nasıl kızma. Yani sen adın yani atın adı kum bey. Yani o zaman ortaya karışık bey yap. Yani niye atı çime götürüyorsun? bir de ağır pistte koşturdun ön takımlarının bozduğu ne oldu ne gitti bilemiyoruz. Ama tabii kuma tekrar koştu, çıktığı için <gülüyor> mecbur tek attık. Yani yapacak bir şey yok. Öyle bir atı ben tek atar yatarsam da üzülmem işin açıkçası. E, Valla çok değişik bir at yani diğer atları bence sarfim kesinlikle geçecektir. Sadece ve sadece bakalım bakalım yani Ayhan kurşunu biz bombaya yazdığımız zaman geliyor mu favori yazıyoruz gelmiyor. Bir ihtimal diyorum yani ee, ki büyük ihtimalle yazacağım ben yani çünkü bu kur, başta yani ilk 5 e, koşudaki kurbumu kesinlikle değiştirmeyeceğim. Canko e, arkadaşlar bu at 4 numara yani onu yazacağım sadece ve sadece Ayhan kurşunla. Aramdaki kan uçmazlığını hakikaten tescillemek için yapacağım. Böyle bir nasıl diyeyim? Saplama yapacağım ben orada. Burada yani öyle bir at gelirse yani geçen gün Ankara'da grup koştum geldi. Bana göre o at onları bir kere geçer. Hani iyi at yok şöyle böyle ama hikaye bence. Orada neler olmuş? Yani 11 numara biliyorsunuz Gökhan'ın bindiği atın mastika diyorlar. Bu dilini bağlılar. Yani daha burnundan, burnundan nefes alsın. Daha rahat koşsun diyor. O kopmuş. Tabi 1600 metre boyunca suratına vura vura gelince at da tabi doğal olarak e, geri kaldı. Dediğim gibi 8 numara Sarafim'in yanına normal şartlarda hani at, yazman, at yazanın başına taşı düşer ama ben e, sadece ve sadece kuponun ufak olması sebebiyle 4 numara Canko'yu yazacağım ve 6. koşuyu böyle geçeceğim arkadaşlar. E, tekrar edeyim 6. koşuda 8 numara normalde Dimdirek Banko ama ben yanına sürpriz arayacağım. 4 numara cankoyu yazacağım diyorum ve 7. koşuya geçiyorum. Valla İstanbul şablonunu hazırlarken de atlara böyle bakarken de insanın içi açılıyor. Yani hani bakıyorsun tamam diyorsun hani bu at şu kadar yapabilir şu kadar yapamaz diye ama diğer yerler gerçekten çok e, emek istiyor. İşte orada 13 numarayı bulmak öyle kolay değil. Yarışına tamam orijinine bakıyorsun. E, Abbas yolcu nasıl güzel bir attı anne tarafına bakıyorsun. Tamam iş yapacak ama hani yarıştaki aksiyonlarına bakmadan da hani e, yazamıyorsun. Çünkü biz hep dediğim gibi hani bir at eksik yapıp da hani e, şablonu küçültmek için yapıyoruz ama hani geniş oynasak onu da yaz, onu da yaz, onu yaz oluyor. Bir nebze aslında öyle oynamak lazım ama biz biraz eee gariban işi kupon hazırlıyoruz, şablon hazırlıyoruz. O yüzden de maalesef bazen hani e, gelme ihtimali olan atları yazamıyoruz diyorum. Ve 7. koşuda şimdi arkadaşlar 4 ve yukarı Araplar şart 4.300 çim yarışta. Valla burada aslında ilkin tek atacaktım ama ee, şimdi ee, tabi ilk atımız kesinlikle 5 numara Özgürsü. Ama Monster Köprüsü'nde de şöyle bir e, çok hafif inceleyince değişik bir at. Yani 2021'de yarış hayatına başlıyor. 4 tane çim koşu Ahmet Çelik ve Halis Karataş binmiş. 4 koşusunda da. Valla bir şartta koşmuş. Yani 2.15 Ganyan çıkmış. Yani dimdirek favori gibi bir şey çıkmış. Yanına baktığım zaman da hani bir Ezer Döver Koşan Aslan, at Ahmet, Fırtına hani diğer hatları saymıyorum ama bir Ezer Döver gibi atın yanında favori çıkması demek ki iyi bir at olduğunu gösteriyor. Hep şartlı koşmuş. Daha sonra 2021 9. ayından sonra hani bak biraz ara vermiş. 2022'de tek yarış var. Daha sonra 4. ay 21'inde bir tane yarış koşmuş. Ama velakin şimdi gel gelirim atın e, hani böyle geri bakıp e, baktığımız zaman hani nasıl bir at nedir kimdir diye yani şampiyon kardeşleri var. Bir Bosna hersek var. Yani e, mecbur Saray Bosna var. Valla ben e, Özgürsünün yanına e, 4 numara Mostar Köprüsü'nün gene onun üzerinde ayan kuşu var ama yapacak bir şey yok. E, onu yazacağım. 7. kuştaki sıralamam arkadaşlar. 5 ve 4 şeklinde. 8. koşa geldik. 3 yaşlı Araplar Maiden 1200 kumda. Burayı uzatmayacağım arkadaşlar. Burada bana göre 3 tane at var. İlk ee, ilk atımız 1 numara Akbedir. Daha sonra yani kardeşinin adına kesinlikle yazılır. Ahmet Çelik 4 3 numara Girdabın oğlu. ve son olarak 4 numara Mucizehan. 8. koşudaki sıralama 1 3 ve 4 şeklinde. 9. koşuya geldik. 4 yaşlı Araplar şartlı 3400 sentetik yarışta Arkadaşlar biz gene burada sihirbazı teslim olacağız. Yani o ne yapsa yeridir deyip 8 numara Topaz görün yanına at önermeyeceğim ve dimdirek tek olarak önereceğim. Şimdi yorumlarımız bitti arkadaşlar. Kalacak arkadaşlar için bir iki tane şeyim var. Yani çok yarışlarla belki alakası yok ama açılı anlamında şey yapacağım. Hani ben bu işin hani keyifinde olduğum için insan istiyor ki hani bizim nasıl diyeyim Hani böyle 2000'li yıllardan önceki koşan ve şampiyonatların yavrularının ne kadar güzel yarışlarını izledik biz. Yani 2010'a kadar diyeyim. Gerçekten güzel yarışlar izledik ama 2010'dan sonra çok kolay kolay bizim hani kendi at hem Arap hem İngiliz olsun çok sınıf atlar çıkmadı maalesef. Vallahi geçen gün iş yerine şatin yarışlarını izliyordum arkadaşlar. Ya insan imreniyor yani. Gerçekten imreniyor. Atların padona bakıyorsun bir harika. Yani pistlerine bakıyorsun. Yani o derece güzel. Ee, oradaki insanlara bakıyorsun. Yani diyorsun ki yani biz layık değil miyiz? Hani böyle iyi giyinmeye veya ne bileyim hani böyle nezih ortamlarda bulunmaya. Yani biz de bizimkilere bakıyoruz. Tam paçoz paçoz şeyler var, düzenlemeler var. Yani bir de onu da geçtim arkadaşına. Yani böyle hani atlara bakarken insanın gözü gönlüne açılıyor. Bizimkinin beli ikiye bükülmüş. Yani böyle değişik değişik böyle ne eşkal var ne hani at şey ıı, huzurlu. Yani atı ahırdan kaldırmış getirmişler. Yereleri böyle biri bu tarafa bakıyor. Biri bu tarafa bakıyor. Ya arkadaş ya. Gerçekten çok ilginç. Bir bunu söylemek istedim. Bir de bir, bir de mesela şimdi e, bugün şöyle hani İstanbul'da yarışlarlar ararken bir baktım. Yani horse, horse show polis ABD. Ya bu nedir arkadaş ya? Ben yabancılar artık e, yapmıyorum arkadaşlar. Böyle hani devirlik falan olduğu zaman ya da kupalı koşular olduğu zaman işte meydan ipodromu olduğu zaman e, ancak ve ancak öyle yapacağım. Yani ben merakla bekliyorum ki e, TCK TV ne zaman böcek yarıştıracak. Böcek yarıştırdığı gün ben o zaman başlayacağım. E, ne olursa olsun böcek yarışı oynayacağım arkadaşlar. E, bunu da e, hatırlattıktan sonra Videoyu bitirelim. 15 dakika oldu. Biraz böyle eğlenceli yapmak istedim. E, vakitte erken. E, umarım e, faydalı bir e, şablon hazırlamış olurum size. Arkadaşlar tekrar bunu da söylüyorum. Yani biz e, hakikaten hani at eklemeye değil at çıkarmaya bakıyoruz. Lütfen tuttuğunuz takibinizde olan atları eklemeyi ihmal etmeyin. Evet bazen mesela e, şablon veriyoruz. Yani tamamen böyle hiç alakasız alakasız koşu atlarımız. E, hani Bilemiyorum. Yani bu şeyin içinde var. Ama biraz ben hani e, orijinine bakıyorum. İşte jockey uymuyorsa pas geçebiliyorum. E, mesela veyahut da e, böyle şey yarışlarında özellikle e, aprant yarışlarında daha çok böyle aprantilere yönü oynuyorum Hani e, bir arkadaş yazmıştı. Tabii ki yazsın. Ya işte bu at yazılmadan oynanmaz. Eyvallah. Tabii ki tutuyorsan yazacaksın. Ama ben bazı şartlardan tutmadığım atı kesinlikle yazmıyorum. Benim de böyle bir huyum var diyorum. Ee, ama biz biliyorsunuz hani bizim şartlarımızın e, ve takipimizde olan atların orijinlerin e, hakkını verdiği yarışlarda işte görüyorsunuz 36 liralık attan e, videonun içinde sadece ondan bahsettim. İşte burada birazdan böyle cımbızlayıp almak lazım diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şansınız bahtınız açık olsun. Yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın.